Destek nedir, nasıl kullanılır? Ekranımızın sağ alt panelinde bulunan kırmızı butona tıklayarak destek işlemleri penceresini görüntüleriz. Destek veya yardım alabilmek için destek kullanıcısının sisteminize bağlanabileceği şifreyi destek alt tuşuna basarak belirlemelisiniz. Size yardım edecek olan kullanıcı bu şifreyi kullanarak sisteme bağlanacaktır. Eğer şifreniz yetkili destek personeli tarafından istenirse Detaylı kayıt modunu işaretlemeniz gerekmektedir. Ayrıca destek hattımıza 0850-455-3030'u arayarak da ulaşabilirsiniz. Sorunlarınızı bize destek.dia.com.tr adresinden de gönderebilirsiniz. DIA destek penceresini kapattığımızda DIA destek personeli sunucumuza bağlandığında ekranın sağ alt köşesinde bulunan buton turuncu hale gelecektir. Sunucumuza bağlanacak Dia Destek Kullanıcısının yetkilerini kısıtlamak istiyorsak arama alanına gelerek kullanıcı yazarız. Kullanıcı listesinde Dia Destek Kullanıcısını seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Kullanıcı detayı sayfasında sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise destek almak istediğimiz firmayı seçerek yetki açından destek kullanıcısının görmesini istemediğimiz işlemleri klavyemizden boşluk tuşu ile seçerek kırmızı ile işaretleme yapmamız gerekmektedir. Yetki ağacında yeşille işaretlediğimiz modüllerde DIA destek kullanıcısının yetkisi olacaktır. Yetkilendirme işlemimizi tamamladıktan sonra kaydet ile sayfadan çıkarız. Destek hattımızı kapatmak için yeşil butona tıklayarak desteği kapat dememiz gerekmektedir. Vazgeçilez pencereyi kapatarak Sayfamızı kullanmaya devam edebiliriz. Eğer sisteme giriş yaparken herhangi bir sorunla karşılaşmamız durumunda acil destek formu doldurarak da diya desteği ulaşabiliriz. Diya destek formunda yukarıdaki maddelere girmeyen normal destek istekleri acil olarak değerlendirilmeyecek ve sadece teknik sorunlara acil destek kapsamında cevap verilecektir. Destek formunda üye kodunuzu, adınız, soyadınız, telefon numaranız, e posta adresiniz gibi ilgili bilgilerinizi ekleyerek yaşadığınız sorun tipini seçmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında yaşadığınız sorun ile ilgili olarak sorun açıklaması belirtebilirsiniz. Doğrulama kodunu yazdıktan sonra destek formunu göndermeniz gerekmektedir.